Önce bir Mehdiyet küçük sayıda, az sayıda insanla uzun süre bir tebliğ yapacak. İnşallah. Ve halkın bayağı bir kısmı buna karşı duyarsız kalacaklar. Bunu kim söylüyor biliyor musunuz? Peygamberimiz söylüyor. Ben söylemiyorum. Evet, inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Yıllarca duyarsız kalacaklar. İftira atılacak Mehdiye. Talebelerini ezmeye kalkacaklar. mehdiyi ezmeye kalkacaklar. Hapse sokmaya kalkacaklar. Her türlü anormalik olarak toplum bozulacak. Bütün İslam aleminde ve bütün dünyada böyle olacak. Mehdiyet 313 kişi olduğu hadislerde o kadar fazla belirtiliyor ki. Evet. Kiminde işte e, şu, şu şekildedir, kiminde de bu şekildedir. Ama hepsinde 313 sayısını görüyoruz. Evet. Ama çok fazla sayıda hadis var. Ve insanlar diyor Hazreti Yusuf gibi... E, Mehdi'ye karşı tavır alacaklar. Yani Hazreti Yusuf'un karşılaştığı olaylarla Mehdi karşılaşacak anlamına evet. çıkıyor. İnşallah. Hazreti Musa gibi diyor, o da diyor tehdit altında yaşayacak. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Toplumda bu iyice bir tahakkuk etsin. Yani Mehdi'nin ne kadar uğraştığı, evet. ne kadar emek verdiği ve insanların da ne kadar duyarsız kaldığı bir iyice bir anlaşılsın. Evet. Çünkü yarın bir gün çıkar insanlar der ki biz bilsek hemen yapardık. Anında yapardık. Ben Mehdi'nin zuhurettini bilsem, İslam'ın hakimiyetine imkan olduğunu bilsem niçin yapmayalım? Evet. Ee, yani canımızla malımızla peşinden giderdik dememeleri için dememeleri için Allah böyle bir ortam meydana getiriyor. Bakın bütün Mehdi'nin alametlerini çıkarttı Allah. Hı hı. Tamamını. Kimsenin itirazı yok. Edecek gibi. İnşallah. 7000 yıllık bir ölçüyle de net tarihi de vermiş. Evet. Bediüzzaman'da Mehdi'nin geleceğini kesin dille da belirtiyor. kendisinden sonra geleceğini yapacağı görevleri de belirtiyor. Yani nur talebeleri de hiçbir itirazı olamaz. İnşallah. Diğer kardeşlerimiz de hiçbir itirazı olamaz. Ama bu bir kader işte. Buna rağmen Allah insanların epey bir bölümünün basiret ve ferasetlerini kapatacak bu konuda. Ve fark edemeyecekler.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 Yakışıklı mı? Onlar zaten gelirler, yani mesela bizim bulunduğumuz alana da, buraya da gelirler. Mehdi'nin çalışma yaptığı, sohbet ettiği yerlere gelirler. İsa Mesih'in çalışma yaptığı yerlere gelirler. Bütün sohbetleri dinlerler. Peygamberimizin de sohbetlerini dinliyorlardı. Yani hatta milyonlarca olur, yani çok fazla çünkü iç içe giriyor. ona da keçeleşme diyor Allah ayette. Keçeleştiler diyor, çok müthiş bir yoğunlukta olurlar. Ee, ama tabii insanlar görürse korkacakları için Allah onu göstermiyor. Onlar sohbet hiç kaçırmazlar. Yani davet etmeden gelirler. Nitekim zaten cin çağırma şansı yapıldığını dikkat etsen hemen geliyorlar. Hiç bekletme olmuyor. O hazır gösteriyor göstermiyor. Hmm. Yani ne kadar meraklı olduklarını gösteriyor. Mehdi insanlara kendi evinden tebliğ yapacaktır. Herkes Mehdi'nin çevresinde sevdiği çocuklarına içten sevgiyle bağlı bir babanın meclisinde ya da tebaasında merhametli bir kralın huzurunda gibi oturacak. Neşe veren ayetleri ve müjdeleri, yani ahir zaman müjdelerini, sonsuz mutluluk yurdunda gösterecektir. Maşallah. Sinit Murtaza, Müştehidi Sistani, Nasar Almaz, sayfa 257. <Gülüyor> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Mehdi'nin dini tebliğ uslubu bak dini tebliğ uslubu öyle olacaktır ki insanlar dini İslam'ı kalplerinin derinlerinden kabul edecekler ve Allah'a büyük bir samimiyetle tapacaklardır. Dinden uzaklaşanlar hoşnutluk ve güvenliğin meskenine geri döneceklerdir. Ateist, dinsiz olanlar geri Müslüman olacaklardır diyor. İkîttürer Sayfa 156, Bihar-ı Cilt 53, sayfa 86, Cilt 52, sayfa 36 ve 280. Dini tebliğ uslubu öyle olacaktır ki insanlar dini kalplerinin derinlerde kabul edecekler diyor. Mehdi anlattığında İnşallah. öyle zahirde değil o kalplerinin derinliğinde bilecekler. İnşallah. İnşallah. Mehdi'nin tebliğ yöntemi insanların Mehdi'nin tebliğ yöntemi insanların kalplerinin derinliklerine işleyen ve Allah'a en samimi kalple yönelen bak ve Allah'a en samimi kalple yönelten türden olacak. İnşallah Tebliğ. Dinden uzaklaşmış olanlar ibadetlerine tam bir mutmainlikle ve Güvenli, güvenlikle geri dönecekler. Bak dinden uzaklaşmış olanlar ibadetlerine, tam bir itminanla ve güvenlikle geri dönecekler. İktik durer, tut türer sayfa 156. Ahir zamanın berbat olması, yani insanların berbat olması, imanın çökertilmiş olması, deccariyetin şiddeti, insanların büyük bölümünün imansız olması, deccal'ın insanları birbirine düşman etmesi, nefret tohumlarını atmış olması, kin ve nefret o kadar yayılıyor ki ahir zamanda Müslüman Müslümanı öldürüyor, Peygamberimizin ifadesiyle. Müslümanlar birbirlerini diyor, mescitlerde boğazlar diyor. Birbirlerine saldırıyor. Görüyorsunuz mesela Şii mescidi diyor, bombalıyor. Sünni mescidi diyor, bombalıyor. Camiler güvenli yerler olması gerekirken katliam alanları olmuş durumda. O ondan nefret ediyor, o ondan nefret ediyor. Öyle bir topluluk içerisinde Cenab-ı Allah 300 kişiyi ayırmış. Küfre, decaliyete karşı kalplerini birleştirmiş. Muazzam bir mücadele gücü ve imkanı veriyor Cenab-ı Allah. Onlarla bütün dünyada insanların kalplerine sevgiyi, barış düşüncesini, muhabbeti, arkadaşlığı, kardeşliği Allah onların vesilesiyle yine ilka etmiş oluyor. Yakışık da mı? Ben konuyu anlıyorken defalar söyleyeyim ama onu anlayamıyorum. Orada bir şahsa kafayı takılıyor. Yani haşa Allah gibi görüyor Mehdi'yi. Öyle bir şey yok. Mehdi zavallı bir insandır. Allah'ın gariban bir kulu. Mehdi'yet demek İslam alemin birleşmesinin özet ifadesi. Yani onun sembolik ismidir. i̇ddiat İslam'ın sembolik ismi. i̇ddiat İslam'ı hiç anlamıyor adam. Mehdi deyince anlaşıyor. Yani Müslüman alemini... Birleştirip başına bir kişinin geçmesine Mehdiyet denir. Ali, Veli, Mehmet fark etmez. Yani onu kafaya takmayın. Geçtiğinde de o haşa Allah gibi olmaz. İslam'ı birleştiren Allah'tır. Mehdi birleştirmez. Mehdi Allah vesile eder. O kadar. Durup durup Mehdi işte şöyle. Ya Mehdi'nin bir şey yapıp gariban bir insan diyorum. Yani. Allah'ın zavallı bir kulu sabalıdır yani mehdiyet. Neden? Çünkü Allah onu bir gecede ıslah eder diyor. Bütün gücü veren Allah. Yani Mehdi'yle yapılacak bir şey yok. Ama İslam aleminin bir merkezde birleşmesini en iyi ifade eden mehdiyet olduğu için Mehdi diyoruz. Yoksa İslam alemi birleşecek, zaten başına bir insan geçecek. Biz buna da Mehdi de demeyeceğiz. Yani ama nasıl anlatalım? Başka türlü anlamazsınız. Bu şekilde anlaşılacağı için söylüyoruz. Yoksa Mehdi olan kişi bana Mehdi deyin demez. Diyene de müsaade etmez. Hiç kimse de Mehdi falan diyemez. Onu söyleyeyim. Ama sahibi zaman nezaketen diyebilirler. İşte çeşitli lakapları var. Onları belki diyebilirler. Çünkü hüsnü zannedeceğiz biz. Bilmiyoruz. İsa Mesih için de öyle. İsa Mesih Mehdi mesela görür görmez tanıyor. Hüsnü zannettiği için. Allah'a güvenerek. Mehdi'nin talebeleri Allah'a iman ederdiler ve Allah'a e, kimseyi ortak koşmazlar, şişkten kaçınırlar. Onlar namazlarını vakitli olarak muntazam kılarlar. Ve iyiliği emredip kötülükten sakındırırlar, tebliğ yaparlar. Allah aralarında sevgi ve şefkat yaratır. Birbirlerine eziyette bulunmazlar. Seyyid bin Tavustan, Saud'u Saud, 34 Efendim, Biharul Envar Urduca çevizi 284. İsa Mesih seyidine İsa Mesih. Önce İsa Mesih'in gelişini ortam hazırlayacağız. Bu Hristiyan nehretini ortadan kaldıracağız. Hristiyanlarla Müslümanların dayanışmasını sağlayacağız. O çok önemlidir. Kuranda ona da dikkat çekilir sakın diyor Allah ayette şeytan Allah'sının güzel bir tarzın dışında onlara tartışmayın diyor. Ya yani güzel bir tarzı. Ve onları hep Allah'ın birliğine davet edin diyor Allah ayette. Şefkatle yaklaşmamızı söylüyor. Onlardan evlenebilirsiniz diyor. Hanımlarla evlenebilirsiniz diyor. Adamlarda onları kesmekten bahsediyor. Kur'an'ın bir kısmını alıyor Yobas takımı, bir kısmını almıyor. Yani işine gelen alıyor, işine geleni almıyor. Dolayısıyla nefret için e, zemin hazırlamaya çalışıyorlar ki Kur'an'da ayette nefreti Allah bize söylemiyor. Hatalı yönlerini düzeltmemizi istiyor. Onlara hatalı yönlerde buz edeceğiz. Ama onun dışında düşmanlık istemiyor Allah bizden. İsa Mesih'i de hep beraber göreceğiz. Bu yüzün tabii çok büyük olayıdır. Çok dev bir olayıdır. Mehdi yine normal karşılar insanlar da fakat İsa Mesih çok şaşırtıcıdır tabii. Çünkü 2000 yıl sonra başka bir boyuttan dünyaya sunuluyor Allah tarafından. O çok şaşırtıcıdır. Mehdi de yine onun yeteneğine verirler. İşte diyecekler Amerika yardım etti, Masonlar yardım etti, Yahudiler, Museviler yardım etti. İşte derin devletler devreye geldi, işte o da zeki bir tipti. Ortamda müsait buldular, işte ideolojiler çöktüğü için, ideolojilerde bir boşluk oldu. Ne yapılacaktı? tabii ki onun yerine İslam konacaktı. Ee, i̇şte Obama'nın da desteği var. İşte bazı Türkiye'de destek sağladılar diyecekler. Ve alıp getirdiler bu kişiyi diyecekler başa. Olay bu. Bak, buraya yazıyorum. Aynısını diyecekler aşağı kare. Munafık takım bunu söyleyecek. Bu şekilde bir Mehdi zuhur edecektir. Bunu göreceksiniz. Ee, İsa Mesih'te de Yine inanmayanlar olacaktır ama Aynı tarif edildiği şekilde göreceksiniz İsa Mesih'in Efendiliğinden anlayacaksınız Uslubundaki isabet Nezaket Mükemmel karakter Mükemmel uslub Bakışlarındaki keskinlik Sürekli isabet ve sürekli zaferi Deccaliyete karşı Sürekli zaferi bu çok dikkat çekecektir Hep Hoş olacak ama hep de insana tabi vesvese olur. Acaba Mehdi ölür mü? İsa Mesih ölür mü? Görevini yapmadan ölür mü acaba? Hep böyle imtihanın bir gereğidir o. Mesela zaman zaman hastalanır İsa Mesih. Acaba bir şey mi olacak diyeceklerdir. E, Mehdi diyelim mesela suikast yapmaya kalkar. Aa, diyecekler, aman Allah'a gelsin bir şey mi oluyor acaba? İşte böyle yürekleri ıllık ıllık böyle o tarzı giderken insanların imtihanı olmuş olacaklar. Yüksek dimalar, derin akıllar Mehdi'yi hemen fark eder. Anlaşılmayacak gibi değildir. İsa Mesih'i de anla bakar bakmaz anlaşılır İsa Mesih Anlaşılmaz olur mu? Anlaşılır. Peygamber yani nasıl anlaşılmaz? Onların kendine has, mükemmel derinliği vardır. Mehdi çile adamıdır. İsa Mesih de çile adamıdır ama Mehdi'ninki çok çetindir. Çok zordur. Onun için Hatem Eveli'dir. Özetle Mehdiyet hep dostluğu savunacaktır. İşte herkesle dost olma, herkesle e, sevgi bağı kurmayı esas olarak görecektir. Herkesle tebliğ yapmayı hedefleyecektir. Dünyadaki o şeytani kan dökme arzusunu ortadan kalacaktır. Ama sonuna kadar sürekli kan isteyecekler dünyada. Mehdiyet'e sürekli kanı geri itecektir. Kanı durduracaktır. Onlar kanı akıtmak istedikçe o kanı saracaktır. Onlar kanı ee, ve şeytaniyeti dünyaya sunmak istedikçe Mehdi durduracaktır. Sabırla, ısrarla ve kararlılıkla devam edecektir. İman hakikatlerini ön plana tutacak diyor ve zaman siyasete girmeyecek diyor. Evlenmemesini söylüyor zaten Mehdi'ye. Mehdi, Mehdi evli hadiste de yok zaten evlenmeyecektir. Vakti bol olsun. Yalnız vakit ve hal müsaade edemez diyor Mehdi'nin bizzat kendisi. Bu eserleri yazmaya diyor yani darvinizme karşı matalizme karşı kitap yazmaya bir de vakti ve hali müsaade etmez diyor. Ondan evvel bir tayfenin uzun ile yazdıkları eserleri kendini hazır bir program olarak alacak neşr ve tatbik edecek diyor. Ve en mühim özelliği olarak bunu söylüyor zaman Darvinizme, matalizme, leninizme, Marksizme karşı mücadelesi, ilmi mücadelesinin en temel görevi olduğunu söylüyor. En önemli görevi budur diyor. Birinci görevi. Sonra diyor şeriat ve hayat gelecektir diyor. Yani İslam'ın kuralları, İslam ahlakına uyulması konusunu sonra uygulayacaktır diyor. Ve Müslümanların geniş çapta desteğini alacaktır. Ülamanın ve evliyaların ve bilhassa her asırda ve her devirde kuvvetli ve kesretli bulunan diyor milyonlar fedakar seyitlerin iltihaklarıyla bu vazifeyi uzmayı yapmaya çalışır diyor. Bu diyor hadis dahi olmasa diyor hadis dahi olmazsa öyle olması lazım gelir diyor adetullah'a göre yani Allah'ın kanunlarına göre öyle olması gerekiyor zaten diyor. Yani ikinci bir ihtimal yok diyor. İkinci bir yol yoktur diyor. Ve Allah adına yemin ediyor yani bu yüzyılda İslam hakim olacak diyor Bediüzzaman Said Nursi. Göreceksiniz diyor. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Mesela İsrail biraz tedirgin oldu İsrail ama olacağı bir şey yok. İsrail çıkacak olan Mehdi Onların beklediği moşiahtır. Kral Mesih'tir. 1000 3000 yıldan beri bak rahat etmiyormuşlar 3000 yıldan beri. 3000 yıl sonra ilk defa dünyada tam anlamıyla korkusuz, güven içinde, huzur içinde, zenginlik içinde, bereket içinde ilk defa yaşayacaklardı Mehdi vesilesiyle. Çölde bile rahat etmemişlerdi biliyorsun. 40 yıl Hazreti Musa ile çölde gezmişlerdir. Hiç rahat edememişlerdir. Hep kavimlerin saldırılarına uğramışlardır. Hep katliamlara uğramışlardır. Hitler zamanında da biliyorsunuz. Katliam olmuştur. Hiç rahat etmemişlerdir. İlk defa Moşia, yani Şilo, Şilo, Kral Mesih, Muhammed Mehdi devrinde ilk defa zengin ve bereketli huzurlu hayat yaşayacaklardır. Kaim Mehdi Zulidince yeni bir tebliğ sistemi, yeni bir iş, yeni kitaplar bak, kitaplarından çıkacak diyor Mehdi. Yeni bir yöntem ve hükümle zuhur edecektir ki, bu o Araplara, bu durum Araplara oldukça ağır gelecektir. İspatül Hüdat cilt 72, sayfa 83. Bak, kitaplarla ve yeni bir yöntemle ortaya çıkacak diyor Mehdi. kaim minbere ilk çıktığında yani tebliğ yapmaya başladığında ondan koyunlar ve keçilerin kaçışı gibi şuursuzca insanlar kaçacaklar. Tebliğ yapmaya başla bak koyun ve keçi gibi. Koyun nasıl boş boş bakar? Deli deli kaçar. Keçi de öyle değil mi? Çok anlamsızdır bakışları falan. Eee şuursuzca kaçar. Yanına yanaşsan iyilikle yapsan kaçar. Evet. Mehdi'den kaçıyorlar. Dikkat edin. Ama koyun ve keçiye benzetiyor Peygamberimiz. Yani çünkü bu hayvanlar müthiş şuursuz ve çok akılsızdır. Yani akılsız oldukları için kaçacaklar diyor. Koyun mantığında, keçi mantığında var. Mesela keçiğine ot ilgilendirir. Yersin, uyusun, deviş getirsin. Değil mi? Bir şey de gördü müydü kaçsın. Koyun gibi huyu, e, huysuz yani insan ahlakına göre huysuz tabii. Ee, keçi gibi inatçı bir kişilik gösterecekler diyor. Çünkü koyunun nedir huyu? La ilgisizlik, apati. Keçinin nedir? İnatçılık, yine la ve ürkeklik ikisinde de. Böyle hayvan özellikleri gösterecekler diyor ve çok Reciz bir açıklama bu. Kimden kaçıyorlar? Mehdi'den. Ne zaman? Tebliğ yapmaya başladığında. Bak tebliğ yapmadan önce kaçmıyor. Tebliğe başladığına kaçıyorlar. Çünkü Allah'ın anılmasını istemiyor. O zaman mutlu olacağını zannediyor.